Bugün çok güzel bir formatla karşınızdayım. Cahiller için serisi başlıyor. Şimdi hepimiz belli bir konunun cahiliyiz. Bunu kabul etmek lazım. Bunu aslında bir challenge olarak düşünüyoruz. Çünkü 20 tane sorumuz var. Bu konuyla ilgili gelen uzmanımızın her soruyu cevaplamak için 2 dakika süresi var. Joker hakları da ekledik. Üçer tane terim, anlaşılmayacak bir terimi kullanma, tanımlama hakkı var. Ve bir şeyi anlatırken destek almak için bir resim gösterme hakkı. Bu bölümün adı, ilk bölümümüzün adı cahiller için sinir bilim ve... Sinan Canan karşınızda. Peki Alo. ne iş yapar bu sinir bilimciler? Sinir bilimciler, sinir bilimin... Error gifimiz var, fail veriyoruz. Böyle <gülüyor> ufak tefek eğlence. <gülüyor> Kaç gigabyte güzelmiş. Ya bizim beynimizin hesaplanabilir bir kapasitesi yok. Çünkü beynimiz bir bilgisayar değil. Hazırsanız gönderiyorum. Anam doçantik sınavı gibi valla enteresan oldu. <gülüyor> Gönderdim. Ee, Ekşi Sözlükteki e, sinir bilim başlığı altına gelmiş bir tanımdı, bir entry idi. Ee, bonus bölümümüze şöyle bir isim verdim. Mit kran dedim. Ee, Oo, çok iyi. Bu alandaki nöromitler dediniz <gülüyor> Mitleri kıracağız. Çok teşekkürler hocam katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Ee, hani metalcilere söylenir ya saat kal, vahşi kal falan diye aynı şekilde kalmanızı diliyorum. <gülüyor> Profesör Sinan Canan sinir bilimci bize cahiller için sinir bilimi anlattı. Çok da güzel anlattı. Tamam. Kendinize iyi bakın. Cahil kalın mı diyelim. Cahil kalın diye <gülüyor> ben.